Evet, her güne bir kıssa ve bir hisse. Kıssadan hisse, ibret alma. Çocuklar için Nasrettin Hoca okumalarımız çerçevesinde bugünkü bölümde Hoca ve Ahmak Hırsız. Bakalım Ahmak Hırsız'la Nasrettin Hoca arasında neler geçmiş sevgili arkadaşlar. Sevgili çocuklar, dinleyelim. Bu okumalarımız unutmayın. Arapça yeni başlayanlar, Arapça'ya devam edenler, Arapça'yı sevenler, Arapça öğrenmek hevesinde olan tüm erkek ve hanım kardeşlerimiz için geçerlidir. Dikkatli takip, ısrarlı takip olur ise Allah'ın izniyle sonuç elde edilme kesindir. Sizlerden ricamız emeklerimizi hem takdir etmeniz hem de haberdar olmanız bakımından kanalımıza abone olmanız abone olduğunuz takdirde yeni yüklemelerden anında bildirim alacaksınız. Aynı zamanda tanıdığınız, sevdiğiniz, Öğrenci ve Arapça öğrenmek durumda olan tüm bay ve bayanlara bilgilendirirseniz sizlere de müteşekkir olacağız. Bu mübarek Ramazan gününde başlayalım. Ereda bir hırsız istedi. Ey yesrika çalmak istedi. Beite coha. Nasreddin Hoca'nın evini soymak istedi, çalmak istedi. Beyte Coha. Coha'nın evi. Coha Arapçada Nasrettin Hoca karşılığı kullanılan bir kelimedir arkadaşlar. Fellehebe. Gitti ilahi eve gitti fi muntasfi'l leyl. Fi muntasfi'l leyl. Gece yarısı. Ne yaptı? Gece yarısı nasrettin hocanın evine gitti. Ve tselleka ve tırmandı. Hatta ve ve ona tırmandı yani dama çıktı. Hatta ta ki esbaha فوق سطح البيت. Ta ki evin damına varıncaya kadar yani evin damına çıktı. Esbaha hem sabahlamak hem de bir olaya varmak. Yani yerdeydi, damda oldu. Çocuktu, genç oldu. Öğrenciydi, doktor oldu. Şey ne? Esbaha kullanılır arkadaşlar. Esbaha. Sathalbeyt, evin damı. Evin damı. Evet. Kâne cuha, Kâhne Coha, Coha Nasreddin Hoca idi. Ne'imen uyuyordu. Bi civar imra etihi, hanımının yanında, hanımının yakınında. Feşa'rı hissetti. Bi vak'i akdemi lıssi. Hırsızın ayak seslerini hissetti. Festa'yı uyandı ve ey kaza ve uyandırdı İstey kaza uyandı ve ey kaza uyandırdı imra etihi bu hanımına aslında imra etihi olacaktı imra etihi demiş evet yani istey kaza uyandı fe bağlaştı yani hırsızın ayak seslerini duyunca hemen uyandı ve hanımını ne yaptı? Uyandırdı. Hemese fısıldadı. Cuh'a e, Nasrettin Hoca vizevcetihi hanımına fısıldadı. Kailen şöyle diyerek İnne hünake lissan. Orada bir hırsız var. Yani nerede bu hırsız? Fevkasafi beytine Evimizin damının üstünde Nedir bir hırsız var. Kahreti zevceti hanım dedi ki fi ru'bin korku içinde ve mal amelu. ne yapmam ne yapılacak ya cuhâ. Hoca ne yapılacak yani ne iş inni khaifetun ben korkuyorum ben korkuyorum ve mal yani ve mal amelu. ne yapılacak ya cuhâ. Hoca ne yapılacak ben korkuyorum ben korkuyorum pekkere cuha kalilen pekkere tefekkür etti düşündü cuha Nasreddin Hoca kalilen az bir süre ve kaleve dedi ki if'ali yap ma o şeyi se'ekuluhu leki sana söyleyeceğim şeyleri yap sana söyleyeceğim şeyi yap Se aquluhu laki. Se benim diyeceğim laki sana şey yap diyor. Se nedir? Se etasna'u an uyuyormuş gibi yapacağım ve ay sen beni uyandır ve kul ile bana de ki bir sütün alim yüksek sesle ne kulu bu mal ya juhan nedir bu malın hepsi nedir bu kadar mal bunun açıklaması ne nasrettin hoca me kulu hada'l mali ya juhan evet yani fefa'alet yaptı zevce tühü Nastettin Hoca'nın zevcesi zailike bunu ka'ileten bir sawtin alim. E, yüksek sesle bunu dillendirerek söyledi. Yani ne demiş bakalım? Ya juhan sawtin alim yüksek ses ya Cuhan, Nasreddin Hoca. Ya Cuhan, Nasreddin Hoca. Hoca, hoca diyor. Ne bu para? Nedir bu para? Küllühü. Bu paranın küll hepsi ne? Min eyne cemaate. Nereden topladın, biriktirdin? Bu parayı, bu malı, bu büyük malı, ya bu dehşet miktardaki malı nereden topladın? Vamete. ve ne zaman topladın? yani kadın şaşırmış tabi Kale <gülüyor> coha fi bin coha hoca öfke içinde dedi ettu <gülüyor> kızıyın yani beni uyanlıyor musun من النوم uykudan bu saat bu vakit bu geç vakitte beni uykudan mı uyandırıyorsun Lites elini bana sormak için min eyne hadi serveti, bu servetin nereden olduğunu sormak için bu gecenin geç vaktinde beni uykudan mı uyandırıyorsun Kalete zevceti eş dedi ki Leydi Usabran. Bayılamıyorum. Sabreri önüyorum. İnne <gülüyor> servetun kebiretun. O büyük bir servet. Akhberni beni bilgilendir <gülüyor> ya Cüha. Hoca beni bilgilendir diyor. Kâle <gülüyor> Cüha. Ya da diye. "Kuntu fi şebabi. Gençliğimde idim." ustu evlerin damlarında gezerdim kahretir zevcati hanım dedi ki kullu hazel mal bütün bu servet minas satvi alal manazil evlerin damından mı inni la usaddihuka enni le usaddikuke enni şüphe yok ki ben le usaddikuke sana inanmıyorum. Bütün bu servet evlerin damından mı? E kâle cuhan önce dedi ki ya imrati ey eşim lev enne sen olsaydın, ne olsaydın? Alimti. Lev enneke alimti. Eğer bilseydin es sirre, bunun sırrını, iç yüzünü fizelike, bu olaydaki sırrı bilseydin, laktelatin. ikna olurdun. Mukni olurdun. Yani eğer bu işin sırrını bilseydin, ikna olurdun. İqale't-zevce eşteki hatun dedi ki: "Akhbirni beni haberdar et Bihi Ondan ya Cuhâ, Hocam beni ondan haberdar et bakalım. Ne yapmışsın ya? Yani? Ne etti?" "Kala Cuhha: Se bihi. Seni haberdar edeceğim. Vel yekun haza'l-emru sirran." Yani bu bir sır olarak kalsın. "Felev alimehu" Eğer bilse, lissun bir hırsız bunu bilse, leseraha kullema Malik olduğumuz, sahip olduğumuz her şey çalar. Eğer bu sırrı bir hırsız bilecek olursa, sahip olduğumuz tüm servetimizi götürür. Kalat ezvece. Hanım dedi ki Şevvakteni. Beni meraklandırdın. Li sema'i hiye Yani bunu işitmeye, bunu dinlemeye beni meraklandırdın. Meraktan çatlayacağım. Kale cüha. Nasritte hoca dedi ki, küntü idim es'adu fevkal astuhil buyuti. Evlerin damlarının üzerine çıkardım. As'ad'ı çıkardım. Fevka üstünde. As'tıhul buyuti. Evlerin damlarının çıkardım. Ve en zoru. Ve bakardım. ile semei. Gökyüzüne bakardım. Fe'in lem yekunil kamaru. Eğer ay yok ise mevcuden. Eğer ay mevcut değil ise. En tazar tühü onu beklerdim. Eğer ay yoksa onu beklerdim. Ekaletize uca tüh eş dedi ki Hartun yecri ye Yani daha sonra ne oluyordu hoca? "Me ve yecri ne oluyordu ba'de zalike daha sonra?" "Kale Cuhâ" bir sayfa atladık özür dilerim. Kalati zevce muqati'atan. Zevce sözünü keserek dedi ki: "Ve ma daḫlu'l-kamer fi zâlika?" Bu olayda bu işte ayın ne işi var? Rolü nedir yani? Kalacuhan "Fe in tala'a'l-kameru ay çıkarsan taallaktu <gülüyor> bi'd-daw'i." ışa <İşşağı> asılırdın ellevi <gülüyor> Öyle ışık Yen min menver el beyti. Evin tepe penceresinden yayılan ışık, hani gökyüzünden ayın ışığı ve demek ki o dönemde e, tepe de camlı bir penceremsi bir yer var. Ona menver deniyor. Oradan Işık hürmesi oluyordu. Diyor ki ben eğer fe in tala'a al ay çıktığında asılırdım bi'd-dav'işra ellezî o ışık ki yenfuzu e, çıkar min manveril beyti ve aqulu ve e, derdim ne derdim şulom bulum 7 marat Şilon bölüm, 7 defa Şilon bölüm deyip o işarete tutunup şey yapardım diyor. Eve dalardım yani ya da aşağı şey yapardım, kendimi bırakırdım. E kalet izze Ve maza yecre ba'de zalik Yani Şilon bölüm dedin 7 defa. Ee, ondan sonra ne oluyor? Tale <gülüyor> Juha Nasr'a önce dedi ki ihtadinud daw'a bi şiddetin ışığı şiddetle kucaklardım böyle sağlam bir şekilde ve etedelle bile hablin ve ipsiz kendimi sarıkıtırdım ve ehmilü me ehmiluhu ve taşıdığım, alabildiğim şeyi alırdım, sümme sonra es'adu ve la yentebihu ehadun min ehlil beyt sonra diyor, aynı geldiğim şekilde o ışığa sarılır, tekrar çıkardım Esad'ı yükselirdim. Ve le yente bihi, ve hiç kimsenin dikkatini çekmezdi. Min ehlil beyti, hane halkından. Yani şu lom, lom diyor, malı götürüyor Nasrettin Hoca. Ve lemme kene lissu, lissu, hırsız ya sannatu, dinliyordu. ile zelkelem bu sözleri. Yani Nasrettin Hoca ile hanımının diyaloğunu dinliyordu. Kara Nefsi, "Fi sevinç içerisinde çaresle kendi kendine şöyle dedi Ya leh min ganimet kabiretin, ne büyük bir ganimet, ne kadar güzel büyük bir ganimet, inneha Laila al-Saadi, şu peyukü benim şans gecem. Ya lek min gabi, ya jupa, ne kadar ab? Otal bir adamsın ey hoca, diyor. Seteh saru külle mâlike. Tüm malını kaybedeceksin. Seteh saru külle mâlike. Tüm malını ne yapacaksın? Kaybedeceksin, diyor. Nazaralli su, hırsız baktı. İlessemâ'i, gökyüzüne baktı. Felemme nefeze davul kamari. Ayın ışığı görününce, nüfuz edince yani ilhamın ver beeti cihan, nasrettin hoca'nın cam penceresine vurunca ne yaptı? İhtidan olursu, her söz nasrettin hoca'nın dediği gibi ay ışığını o aydınlık pencereye vuran adeta bir hüzme şeklinde böyle vuran işe kendince kucaklıyor iptadına ve who yaqulu ve diyordu tabi nasrettin hoca gibi yani ve who yaqulu ve o diyordu şulum lom bulum bir sebebi mırattın sebebi mıratt yedi defa şulum bulum şulum bulum şulum bulum yani işte hani şulum bulum açıl susam açıl gibi bir şey tümmetre nefsehu yehvi sonra kendine bıraktı min al beyti aşağı salladı kendini evin en üst damından aşağı e, ayın ışığını kucaklamış tarzda şülüm bulum diyerek yedi defa e, efsunlanmış nasıl olsa bıraktı kendini. Tabi bunun üzerine fesakata düştü. Yere düştü. El menvari aydınlık yani ışık vuran yere ve tekesseret adla'u ve kemikleri kırıldı. varaha râhâ yekellevvâ ve ve başladı inlemeye, bağırmaya, çığırmaya. Minel elemi ağrıdan, acıdan. Ve Esra çabuk davran, Yani acele etti, çabuk oldu. İleyhî cuhâ. Hoca hızlı bir şekilde kendisine vardı ve çağırdı zevce'tihi ve zevcesine seslendi en tüşrile'l misbaaha eşriyatmasını yani eşim çabuk ol ışığı yak kabla en yehrbel lissu yani hırsız kaçmadan önce ışığı yakmasını söyledi eşine iqala e, lissu hırsız dedi ki ve o yetellem ve o in, inliyerek inil diyerek ağrıdan canı çıkarak şu lon bu lon şu lon bu lon diyerek <gülüyor> sen, madem sen tarafo, bu büyük yolu biliyorsun ve tarihe tarihe tarihe tarihe tarihe tarihe ve ben bu aptal akılda tarihe sürece hastalatı ya hermincuha benim senden kaçacak halim yok hoca sen böyle bir yol biliyorsun zaten böyle bir zeka kaynağısın Ben de diyor böyle bir salağım. Ahmak tamka yani ahmak bir aklım var Dolayısıyla kaçacak halim yok zaten yani acele etmene gerek yok Evet Nasreddin Hoca'nın zeka küpüden örnek bir hikaye okuduk sevgili arkadaşlar. Bir sonraki Nasreddin Hoca okumalarında buluşmak üzere hepiniz esen kalınız efendim.